durgan bir yo, yaşken durganlar borlar. Bir yoqlar deyib o'xshayman. Algachqı sügün Başım ile istediğim ile dayım. Oturun, oturun başım ile istediğim göz sinir azalmam dayım. O yalгыз yürek bay soğuk ten degende kaydar mün özünün mena ır jazdım akbarax'ın bir betini kaydar mün özünün boydunut mena ır jazdım akbarax'ın bir betini Olsun. Bir boyunu kele çekte cürür bulsun. Asmandan aysı yaptı, sende hızlına, Sırları nayttır, bastan bilir, bulsun. Asmandan aysı yaptı, sende hızlına, Sırları nayttır, bastan bilir, bulsun. Bağlan bakara gözün, cürekte sattalap kan sözün, geçirgin asinden böyle si gönlüm can gözün, geçirgin asinden böyle si can